I, uh, I was a youth once it's one really of the, think. it's one of the interesting things that, uh, young people's oppression is one of the few oppressions that everyone has gone through at some point. Um, and yet we keep replicating it. So, um, uh, the panel that we're about to enter into is a group of folks who've been fighting the good fight and are Uh, leading voices in this struggle. So um, this will be our first time doing a panel live like this. So uh, just to set everybody up. Um, uh, we're gonna um, have a little bit of attempt at production. So our production team is ready for this. But the ways to work. I'll just introduce uh, some of the folks in the different panel um, one by one and just bring them up. Um, so uh, bye to you, Anna. Um, And um, so I'm going to introduce um, uh, the panel that we've got here again, building power through youth organizing. So we have Brianna. Hi, Brianna. It's so nice to see you again. No, it's so good to see you, Daniel. Yeah, it's amazing the spaces that, you know, how, how this all gets pulled together. Okay, so we've got Vanessa. Come join us. See, just like that magic. Um, <laughs> Ray. Ray var burada. Ray. Merhaba, Ray. merhaba. Um, Greta. Greta. Greta. Merhaba Greta. And, uh, Nikki. Nikki. var. Who <gülüyor> will ee, yapacak bu panelde. Hey. <gülüyor> ee, Kendinize tanıtma <gülüyor> ıı, imkanı vereyim. İstediğiniz gibi ee, başlayalım. Herkes burada. Gençlik paneline, gençlik paneline hoş geldiniz. Ee, bizi şu anda seyreden herkese çok teşekkür ediyoruz bu güzel panel için. Ben Nikki Becker, iklim ve adaletli aktivistiyim. Bugün genç insanların gücünden bahsedeceğiz. Çünkü gençlik her zaman... Bedenleriyle, hayatlarıyla bu değişim mücadelesinin içinde olacaklar. Çünkü normalleştirme fikrine karşı çıkacak her zaman. Hiçbir zaman tatmini olmayacağız. konanlarla e, Bu yüzden harekete geçiyoruz, örgütleniyoruz ve e, buradayız muazzam bir aktivist paneli için. Bütün dünyada buradayız farklı arka planlarla beraber örgütleniyoruz başka insanlarla birlikte ve birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İlk soruyla başlayacağız. Hepinize aynı soruyu soracağım. Neden aktivist oldunuz? Bir sorum daha var. Sizi ne motive ediyor bu aktivizminizde şu anda? Rihanna seninle başlayalım mı? Ya da kim istiyorsa onunla başlayıp devam edelim. Çok güzel, onurlu bir şey burada olmak. Büyük onur duydum. Özellikle genç kadınların gücünü görmekten çok mutlu oldum. Çok iyi bir soru gerçekten. Beni bu çalışmaya sokan şey. Aslında Um, I'm from Samoa, so that's a small group of islands with a, a large ocean, a vibrant culture, and very friendly people. Uh, for me, my island and my culture survival, it is non-negotiable mücadele ediyorum çünkü e, kendi evimin e, hayatta kalması için e, bunu yapıyorum ve e, aktivizme devam ediyorum. Bunun içine doğdum. E, bu mücadelede, e, bu mücadele içinde olmamız lazım ve sessizliğin e, maliyeti son derece büyük. E, çünkü gerçekten e, bunu kaldıramayız bu maliyete eğer mücadele etmezsek sessiz kalırsak. Evet. Çok teşekkür ederim bir yana. Kim devam etmek istiyor? Vanessa ister misin? Yeah. <gülüyor> evet. So çok much teşekkür much ederim. Remember, e, şunu hatırlıyorum. In, e, 2018'de so birçok araştırma <gülüyor> yapmaya <gülüyor> başladım. İki konuları ilgili. Started... Ee, özellikle iş yönetimi e, eğitimi gördüm ve hiç de fikrim yoktu çevre meseleleri konusunda hepimizin doğayla olan konusu ama sonuç olarak bu araştırma yaparken ülkemdeki insanların e, iklim değişikliğinden evet. şu anda bile ne kadar etkilenmekte olduğunu gördüm ve şunu anladım. Ne kadar tehdit edici olduğunu gördüm insanların hayatları açısından bütün dünyada ve ülkemde ve aslında insanların hayatları geçimleri tarıma dayalıyor ve son derece birçok e, aile e, buna bağlı. İklim krizi aslında açlık anlamına geliyor. İklim krizi su kırık anlamına geliyor. İklim krizi e, insanların göç etmesi anlamına geliyor ve en önemli soru hayatımızın değişik alanlarını etkiliyor aslında ee, ve bu bütün bunlar beni aktivist <gülüyor> haline getirdi. Ee, i̇klim brevlerine katıldım ülkemde onları başlattığım ee, Greta'nın aslında bu görevleri aslında İsveç'te yaptığını görerek ilham almış oldum. Bu beni aynı şeyi benim ülkemde de yapmaya beni teşvik etti. Ve bence beni motive eden şey aslında milyonlarca genç insan bütün dünyada aynı şeyi talep ediyor, kim adaleti talep ediyor ve adalet birçok üzerinde farklı adaletleri adalet, farklı alanlarda adalet e, talep ediyor ve özellikle genç kadınların gücünü görmek e, çok önemli bir açımdan çok teşekkür ederim Vanessa Merhaba ben de çok teşekkür ederim burada olduğum için, çağrıldığım için ben Filipina'yım bir transgender kadınım aynı zamanda ama benim açımdan benim hayalim sürekli olarak e, kolejde e, moleküler biyoloji okudum e, aslında bir şey keşfettiğim zaman bunu ortaya çıkarmak istiyorum e, gördüğüm şey de aslında benim gibi kadınların ve aynı zamanda diğer kadınların da önündeki bariyerleri görmüş oldum e, ve bu beni aktivizme motive etti. Ama Filipinlerdeyim. Biz şu anda e, en büyük aslında LGBTİ e, ulusal topluluğuyuz biz, Filipinlerde ve bizim açımızdan LGBTİlerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar. Aslında toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlardan farklı değil ve bizim açımızdan kuşağı mücadelesi son derece önemli ve aynı zamanda Filipinlerde bizim açımızdan aslında ciddi bir iklim felaketine yıllar yok. İlk ülkelerden bir tanesi olacağız aslında bu iklim felaketlerini, afetlerini tecrübe et, edecek olan ve aslında neredeyse şu anda da zaten tecrübe ediyoruz. Ama buradaki esas mesele şu Filipinler de son derece geri kalmış bir ülke, çok bağımlı bir ülke, başka ülkelere, aslında bizi sömüren ülkelere ee, ve şu fikrimiz var bizim gibi ülkeler. Filipinler gibi ülkelerin aslında çok fazla yapacak şey yok bu, bu iklim felaketine. Ve ama biz buna katkıda bulunmadık ama diyelim ki sellerle e, altında kalacak olan ilk ülkelerden birisi, birisi biziz. Bunun sebepleri sömürgecilik, emperyalizm ve bizi çok fazla etkiliyor bunlar. E, ve bu yüzden bu mücadeleye katılıyorum. Ve birçok Başka genç insan gördüm benim gibi. Bu paneldeki insanlar, sokaklardakiler, her yerde mücadele edenler, haklarımız için mücadele edenler. Bu kazanabileceğimiz bir mücadele ve beni motive eden şey bu. Çok teşekkür ederim. Greta, sen ne demek istersin? Çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Bu kadar ikram verici panelisti burada görmek çok önemli. Gerçek bir onur benim için burada olmak. Ben de çok dünyanın ayrıcalıklı bir parçası bölgesinden geliyorum. Şu anlamda aslında kişi başına son derece yüksek salım oranlarımız var ve e, en az sanırım etkilenecek yeah, so, bir tanesi iklim krizinin son derece benden uzakta be, olduğunu so, ya da herkesin so, uzağında so, olduğunu so, düşünüyordum. I ama mean, sanki like, me like, mevcut sense, değil gibiydi. Too, warmer, sanki ama birkaç derece ısınsa ne güzel işte İsveç'te biraz da ısınmış oluruz diye düşünüyordum ama sonra ama insanlar şunu söylüyordu iklim bize aslında sefisizlik, uygarlığımızı sefisizlik. E, tehdit ediyor bu şekilde. Bu and yolda o, devam edersek diyorlardı Ya da insanlar şöyle davranıyor. Sanki her şey iyi gibi. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyorlardı. Sanki kriz mevcut değil evet, yani. gibi Biraz okumaya başladım iklim krizinin konusunu Çünkü anlayamadım. Bu aslında ikili ahlakı, ikili standardı anlayamadım. Ve biraz daha okudum. Daha çok okudukça da yapıştım. Yani içine girmiş oldum. E, tam olarak aslında anlayamayız tam olarak e, anlaşılmamış bir konu olduğunu düşünüyorum ve bir şey yapmam lazım diye düşündüm böyle devam edemezdim e, sanki hiçbir şey olmamış gibi oturarak hiçbir şey yapmamaya devam edemezdim bunu kabul edemezsin bunu ahlaki bir görev olarak gördüm kendi yerine getirmek gereken biliyorsunuz otizm e, otizmli bir bireyim ve bir şey yapmaya karar verdim ve bir şey yapmaya karar verdiğim zaman da içine bodosluğuma dalıyorum tabii. Ee, birinin bir şey yapması lazım. Ben de biriyim ve bir şey yapabilirim diye Dediğiniz gibi, ben de diğer herkesten motive oluyorum. Aslında bu mücadeleyi, ben daha doğmadan önce önderlik etmiş olan insanlardan motivasyonumu alıyorum. Bütün insanlardan mücadele eden, örneğin, örneğin gelecek partiler hareketindeki insanlardan ama hakları için bu gezegende mücadele eden, çevre için mücadele eden herkesten ilham alıyorum. Özellikle de ön faflardaki topluluklardan, özellikle en fazla etkilenen topluluklar onlar. Ve yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum. Gene evet, evet. bir şey yapmak lazım. Büyüdüğüm zaman geriye dönüp yapabileceğim her şeyi yaptım demek istiyorum. Bu beni motive ediyorum ve yapılabilecek tek doğru şey bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir şey yapmanız lazım, bir şey yapmamız lazım. Ee, çok sevdim bunu, bütün hepinizin söylediklerinizi, hepinizin aktivist olma hikayelerinizi çok sevdim, ee, anlatma biçimlerinizi, öykülerinizi. Ee, gene soruları soracağım e, hepinize. Ee, Vanessa'ya soracağım e, öncelikle. Ee, Özellikle iklim hareketi içinde bazı e, netleştirilmesi gereken konular var. İklim adaletiyle e, adalet meselelerinin arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamayan insanlar var. E, senin deneyimin ne bu bakımdan? Thank you very much. Teşekkür ederim. Çok uh, to me, benim açımdan me, iklim adaleti ve ırksal adalet so son derece karşılıklı bağlantılı bir konu. Çünkü aslında şu anda de önümüzdeki manzara e, bütün bu manzara bu konuların birbirine bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kim en fazla etkileniyor? Aslında onlar en fazla etkilenenler, iklim krizinden en az sorumlu olanlar ve özellikle Siyah insanların toplulukları, siyah halklar e, ya da yerli halklar e, bu krizde e, karşı karşıyayalar, değişikliğin etleriyle karşı karşıya kalıyorlar şu anda. Ve onlar en az korumlu olanlar çiğdim ve aslında yiyecek, e, yemek için mücadele edenler, topraklarını savunmak için mücadele edenler de ekosistemleri korumak için mücadele edenler eee kaynaklarında suya erişmek için mücadele eden bütün toplulukları görüyoruz. Batı ülkelerinde de aslında sürekli olarak Batı ülkelerinin alımları arttırdığını görüyoruz medyanın kendisine gelirsek, e, iklim krizinin en ön faplarında olanlar, aslında onlar medyanın ön sayfalarında bu, bu kadat ön sayfalarında çıkmıyorlar. Çökülüyorlar ve karşı karşı kalkıyor sorunları anlatmaya çalışıyorlar ve benim kendi spiritual deneyimimden de so, it it is, söyleyebilirim uh, ki Davos Davos'ta it it really very Son bir fotoğrafa bir fotoğraf, bir zor bir fotoğraf, benim açımdan. Ne zaman konuda konuşmaya çalışsam e, sanki dün I, olmuş gibi, gibi, gibi geliyor bana. İlk kez böyle bir ırkçılığın, özellikle iklim hareketindeki ırkçılığın bütün her şeyi sorgulamaması sebep olduğundan bu konferanstaki varlığımı, that, aktivizm gibi yapmak çok bu şeyleri sorgulamaması Birçok insanlara eve döndüğü zaman topluluklara, ön saflardaki topluluklara şunu sordum, şunu düşündüm. Uh, the opportunity bunu bir to imkan speak at, gibi görmedim konuşma imkanı even kon even while görmedim. At the e, basın toplantısında görmedim basın toplantısında bile son derece AI açıksa ki benim oradaki varlığım ve mesajım aslında bütün bu mesajı almayanlar Davos'ta böyle davranlar. bu kadar aslında ne kadar çok insan sesi uyumak uğraşıyor bu aslında ve el ele çalıştığım bir şey iklim adaleti bakımından ırksal adaletten and ayrı biçimde ele alınamaz benim açımdan, benim açımdan. ve yah hala iklim hmm. değişikliğinin etkiliğine e, karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar. Pages, Ama ön sayfalara çıkamıyorlar. Çözümler bile neredeyse konuşulan çözümler, iklim krizine ilişkin çözümler. Bu çözümler bile o çözümlerde bile azarvesizlik var. Bu çözümler hepimize faydalı olmayacak. Bütün topluluklara, bütün halklara, olmayacak ve elde etmek için aslında iklim için ve herkese adaleti istediğimiz adaleti elde etmek için ömür geciliğe son vermemiz lazım bu adaleti tüm hareketi ve en fazla şu anda etkilenenlerin seslerini büyütmemiz lazım, onların öykülerini anlatmamız lazım. Çünkü evet her aktivit anlatacak bir şey var her öykünün çözüm her çözümün bir ee, değiştirme var. Ve aslında gerçekten burada adaleti bir etmek için lazım. E, nereden gelirlerse gelsinler, or nasıl or görünürlerse görünsünler, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, şey konuşurlar. şey, Hepimizin birlikte çalışması lazım. Adalete ulaşabilmek için ve en fazla etkilenen bölgeler ve halklar buna ihtiyaç duyuyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Vanessa. Bence iklim adaleti mücadelesinin sanki gerçekte teknik bir konu değil, teknik değil. Aslında hepimizle ilgili. Kusura bakmayın şu anda Zoom bağlantısında moderatörün bir sıkıntı var. Duyabildiğim kadarıyla çevirmeye çalışacağım. Evet, bu konudaki deneyimini de öğrenmek istiyorum. Um, Evet, so, biraz kaçırdık. Genel bir so sorun oldu. Soruyu tekrar sorabilir Thanks. misin? Dolayısıyla herkes duyabilsin. Yeah. Tamam. Um, no, I, I want to ask şunu me, sormak e, istiyorum. Is like to activist yeah. activist Aktivizmin world, baskıya uğradığı ve özellikle trans kadın aktivistlerin baskıya uğradığı right. bir ülkede aktivist olmak nasıl uh, bir şey? Öncelikle... Burada Filipinler'de şu anda bir iç savaş var aslında sürüyor bu hükümetle Filipin halkı arasında özellikle Filipinler komisyonlar arasında ve bu yıllardır sürüyor. Bunun bizim açımızdan etkileri var aktivistler bakımından alandaki aktivistler bakımından çünkü hükümet. Son derece e, e, silahlı devrime son verdi e, memleket ülkede süre giden ve bunu yaparken her büt, bütün e, itaatsizlik biçimlerini, muhalefet biçimlerini kriminalize ettiler, su, su duruma e, düşürdüler. Özellikle şu anda. E, hükümet eleştirildiği zaman adalet konusunda yerli halkları adalet konusunda herhangi bir talep konusunda adil bir gelecek talep ettiğimiz zaman e, bütün bunları e, bütün bunları tartıştığımız zaman özellikle Filipinlerde aktivizm gerilla faaliyetiyle eş değer hale getiriliyor hükümeti eleştirdiğiniz zaman. E, ne zaman eleştirirseniz komünist bir isyancı olarak yaftalanıyorsunuz. Birçok insan, birçok aktivist öldürüldü. E, onlar aslında aslında e, bu insanlar e, Filipinler Komünist Partisi ile bağlantılı da insanlardı. Ve ben geçen sene ee, Filipinler'de eylemlerimiz sırasında adalet talep ediyorduk. Hükümetin bütün e, ihlallerinin, suistimallerinin son bulmasını istiyorduk. Sorumluluk kabul etmesini istiyorduk. Ee, e, ben tutuklandığım çeşitli suçlarla e, suçlandım. Hapishanede sadece konuştuğum için hapse atıldım. Ve bu gerilimler sırasında aslında çok çeşitli e, suistimallere, tacizlere, toplumsal cinsiyet e, temelli şiddete uğradım. Bu insanların çok duymak istediği şeyler olmayabilir ama gerçek bu. Ve Filipinler'de biz evet bunlarla karşı karşıyayız. Bu birçok aktivist bu e, sorunlarla, gerçeklerle karşı karşıya e, tehdit ediliyorlar, toplumumuz e, şu anda bununla karşı karşıya. E, ben birinci evden biliyorum, aktivist arkadaşlarım, yerde halklar için üsürü sürü şeyler talep eden insanlar, topraklarını talep eden insanlar, Özellikle de yerli halklar, gerçekten aslında çeşitli felaketlerden sonra haklarını talep eden topluluklar ve gerçekten çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalıyorlar sadece konuştukları için. Ve şu anda Filipinler'de bunlar oluyor. insanlar kriminalize ediyor, suçlu durumla düşürülüyor. Ama bu bizim açımızdan mücadeleyi durdurmanın bir gerekçesi değil. Ee, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, işçilerle, çiftçilerle, köylülerle ve toplumun bütün kesimlerini örgütlemeye devam edeceğiz. Ve asla adalet e, talep etme mücadelemizi, davamızı bırakmayacağız. Gençlik açısından e, adalet talep etmeye devam edeceğiz. Yani evet kısa bir size özet vermeye çalıştım böyle bir ülkede ne oldu konusunda ama dediğim gibi bu bizim <gülüyor> mücadeleyi durdurma gerekçemiz değil birçok insanın öyküsü var ee, biliyorsunuz başka ülkelerde de insanlar mücadeleleri sürdürüyor ve aslında bunlar hepimize mücadele etmeye devam ve güç devam etmek için güç veriyor çok teşekkür ederim <gülüyor> ee, çok teşekkür ederim <gülüyor> E, Briana sen de aslında küçük bir e, Samoa isimli bir küçük adadan geliyorsun ve ve çok aslında önemli bir kısmı zaten sularla aynı yüzeyde ve bu iklim krizinden ilk etkilenecek ülkelerden bir tanesi ve aslında bir küçük adada aslında e, to, yapılan toplulukların mücadelesini iklim adaleti bakımından nasıl ele alıyorsun? Çok teşekkür ederim. Son derece güzel bir <gülüyor> koru, e, Aslında küçük, küçük adadan öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Özellikle yerlik kültürü bakımdan tüm gürlüğe demek istemiyorum. Aslında e, benim kültürümde Ava diye bir terim var. Bu aslında bizim Aramızdaki boşluk demek. Biz şu da inanıyoruz, insanlarla insanlar arasında ve aynı zamanda insanlarla doğa arasında bir mesafe, bir aralık olduğunu görüyoruz. Ama biz bu aralığın boşluklu, boş olduğunu düşünmüyoruz. Aslında bizi bağlayan bir şey olduğunu düşünüyoruz <gülüyor> ve genellikle <gülüyor> e, et alet alet diye bir <gülüyor> e, bir var ve evet, aslında um, bu boşluğa doğrusu, mean, we must tend to the, the hamle yapmalıyız anlamına geliyor yani birbirimize ilişki tutmak için in adım in atmalıyız climate özellikle iklim krizi aslında, aslında bu va'nın e, insanla doğa arasındaki va'nın yani bu ilişkili boşluğun sömürülmesinden kaynaklanıyor. Yani e, aslında yerli haklar e, aslında biz doğayla uyum içinde yaşamayı biliyoruz. Çünkü yüzyıllardır bu gezegen üzerinde yaşıyoruz. İnsanlar bu gezegeni hak etmiyor deniyor. ben Bence böyle değil. Bence benim toplumum, birçok yerli topluluk bu gezegeni hak ediyor. Çünkü biz yüzyıllarca bu gezegenin üzerinde uyumlu biçimli yaşadık. Yerli halklar sadece hak ettikleriyle kalmıyor bu gezegeni, bu yeryüzünü. Biz aynı zamanda sesimizin duyulmasını da hak ediyoruz çözümler konusunda ve sizi garanti edebiliriz. Edebilirim ki kültürlerimizde çok fazla çözüm var. E, tasuva e, diye bir e, aslında çözümümüz var yani e, birbirimizle ilişki kurmak gibi bir çözümümüz var ve yani bunu bilince çıkartmamız lazım öğren birbirimizden öğrenmemiz lazım özellikle ön saflardaki topluluklardan öğrenmemiz lazım biz aslında sadece mağdur ya da kurban değiliz bu çözümün e, bu krizin çözümündeki aktörleriz Sence daha adil bir dünyaya gitmek için, bir dünya yaratmak için en iyi yol ne sence? Saying, Ve in, in bu sene world, iklim hareketinin you zorluğu ne? En çok to insanlar, whose voices are being who are being most suppressed there in insta that olan ilişkimizde only way we need Drastically change our mindset. Çok, zihniyetlerimizi de uh, çok derinden değiştirmezsek hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Bu seneki Because zorluklar the tabii pandemic, ki hepimizin bir, büyük kalabalıklar halinde toplanamıyoruz uh, uh, uh, Bundan başka now, um, uh, and ülkeler ve şirketler and söz veriyorlar. Bu sözler hep güzel sözler uh, gibi gidiyor ama şeytan ayrıntıda gizlidir. 2050'ye so kadar really sıfır Even emisyona know, söz veriyorlar well, ama biz bilmiyoruz bu include, hedeflerin içinde ne olduğunu, include, uh, başka ne gibi olduğunu In the of those Bu emisyonların rapor I mean, ederlerken başka gibi emisyonları söylemediklerini, bizim hedeflerimiz bilimin de bir buçuğun altında changed. kalmak için bir uyumdu. Like Birçok şeyi dahil dayalı hedefler var. The is that Genel hikaye şu ki bir şeyler oluyor. To Avrupa topluluğu, Amerika, Çin, söz veriyor. Medya tabi bunlara um, Böyle Ama bizim that en büyük sorun, buna seslenmek ve uh, and of insanları the bilinçlendirmek going. ve bu momentum'un devam etmesini sağlamak. Fark sprints. etmek zorundayız. Bu bir maraton. Küçük bir so çabuk çözümlenebilecek so bir şey değil. Bunun gibi uh, kompleks bir sorun Sorun için right doğru yönde küçük adımlar, e, altyapısal um, değişiklikler olmadan um, yeterli um, olmayacak. Yes, Tabii nothing, ki hiçbir şeyden daha iyi ama yine de tatmin olamayız. Hiçbir şeyden bir iyi olan şeyler tatmin olamayız. Çünkü uh, bu mücadele so çok fazla insan için çok önemli. En büyük zorluklar bunlar bence. Çok uzun zamandır yapıyoruz bunu artık bırakmamalıyız. Tamam 2050'ye kadar sıfır emisyon yetsin demeden momentum bu momentumu right ve bu savaşı devam ettirmemiz lazım. <gülüyor> <and> <gülüyor> Bu soruyu cevaplamak isteyen başka biri var Biraz konuştuk zaten ama daha çok bilmek istiyorum. Sizin genç bir aktivist olarak karşılaştığınız zorluklar neler? Brianna? Brianna. Okay. Benim en, beni en zorlayan şey insanlara açıklamaya çalışmak, bu ne kadar kesişimsel bir şey olduğunu. Ee, öbür panelistler de bundan bahsediler. İklim değişimi, kapitalizmin ve kolonizasyonun bir yan ürünü. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Bu, bunun sebebini biyle yüzleşmeden çaresini bulamayız ve bunun sonuçlarını ekecek olan insanlarla beraber olmadan iklim aktivistleri olarak bu krizin kesişimsel bağları üzerinde çalışmamızıiyoruz ki bunu çözmek için bu krizin üstünde duruğu bütün sistemi sökmemiz lazım bu Konuşmanın dışında bırakılıyor ama her zaman kendimize hatırlatmamız lazım. Iklim adaleti, yerel adaleti, adaleti, sosyal adalet, LGBT adaleti, ırk adaleti. Bütün bu adaletsizlikler bir araya gelmiş. Thank you, Vanessa, do you, do you want to Vanessa sen. Birçok well, uh, there, Bir çok zorluklar Venice. oldu. Ben started from the beginning and it wasn't as very easy Üfkenci, to keep you organized. Very, very big strike and organizasyonların var so, da gerekiyor. zorluklardan biri buydı. Benim için hatırladığım accessi People, online, çok birçok negatif yeah, kavramla girdiğimiz in için bu da bir zorluk benim my için. Alone, sade benim değil diğer aktivistler için de bu And çok zorlayıcı. About, uh, Baz, bazı aktivistlerin, in, benim çalış, really beraber faced, çalıştığım aktivistlerin um, o fazlaları, bazılar. Onlar için çok zorlayıcıydı. Bizim için de çünkü, bizim aktivizmi çok zor bir şey haline getiriyor bu bizim için çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Bize reel really talking to people de insanlarla konuşmak çünkü many times, bir, çok birçok insanla çok pekibe ulaştığımızda yeah. Ukrandaki uh, insanlarla like, konuşmak de, ben bundan ne kazanıyorum diyorlar kaç para uh, uh, vereceksin bana diyorlar this, yeah, should... my family uh, Yap, yapmayı bırakmamı istiyorsan ama benim doyuracak bir ailem var." diyorlar. İnsanlar çeşitli sebeplerden ötürü aktivist yapamıyorlar. Bu da anlaşılır bir şey çünkü içlerinde bulundukları durum bazılarıdır. <gülüyor> Bazı insanlar da e, fakirliği son vermek için e, savaşmak istiyorlar. Bunlar Ama söyleyebileceğim şu, eğer ben iklim adaleti için savaşıyorsam o demek ki aynı zamanda fakirliği ortadan kaldırmak için de savaşıyorum demektir. İklim değişiminin insanları fakirlikte kapanık fakirlikte kısılık kalmış olarak tutuyor. Evleri, ekinleri, her şey etkileniyor. Ben biliyorum ki iklim adaleti için savaştığımda açlık için de savaşıyorum, cinsiyet eşitliği için de savaşıyorum. Bu kesişimsellik her şey, her şey burada kesişiyor. Sadece benim için değil bu zorluk, muhtemelen diğer aktivistler için de insanların bunu anlaması, bütün her şeyin kesişimselliğini anlaması da zorluyor. Son soru. Bütün sosyal dönüşümlerin tarihine bakarsanız, bunların hepsinin en ön saflı gençler vardı. Neden? Şaşırmadım. Bu bayağı doğal bir şey. Genç insanlar Yürken daha iyi bir anne ebeveynlerinkinden daha iyi bir dünya yaratacaklar, dünyanın halini düzeltecekler. Bu doğal bir iş bence. Genç insanlar olarak biz değiş, biz değiştiremeyiz. Hep böyleydi. Bizler boş sayfalarız. O kadar ön yok. Bir Bizim e, biz biz dünyaya her zaman böyleydi ve değişemez diye bakmıyoruz. Yaşlı insanlar böyle bakıyorlar değişikliği değişikliği engellemek için böyle diyorlar yaşlı insanlar. Çocuklar ve Gençler, biz yaşlı insanlar kadar sosyal statümüzle ilgilenmiyoruz. Çünkü yaşlılar sistemdeki statülerini kaybetmekten korkuyorlar. Bizim aslında bir bakıma çok daha fazla kaybedecek var. Çünkü bizim geleceğimiz tehlikede ama öte yandan daha fazla kaybedecek evet, evet, evet, yok. şeyimiz yok Anlar, anlıyorsunuzdur ama iş iklim aciliyetine gelince en çok etkilenecek olanlar genç insanlar ve genç insanlar bunu anlıyorlar ee, bir bakıma burada çok büyük bir haksızlık olduğunu da anlıyorlar ve biz bu haksızlıkları düzeltmek istiyoruz çünkü en çok biz etkileneceğiz Bey. tarihe bakarsanız bütün ülkelerde her zaman gençlik oldu. Değişimin cephe hattında olanlar. Bu doğal bir şey gençlik için. Bunu göst bunu göstermek. Ve bu zaten bu yüzden yaşlı insanlar bize kızıyorlar. Bizim idealist olduğumuzu, çok hayalci olduğumuzu, çok fazla hayal kurduğumuzu söylüyorlar ama bence bu problem bir daha iyi, daha iyi bir dünyanın hayali değil. Problem sistemi şu anda olduğu gibi kabul ediyor olmak. Gençlik, gençlik, gençliğin canlılığı var, enerjisi var ve, ve hayal kurmaya cesareti var. Bu gerekiyor bütün toplumsal dönüşümler için. LGBT hakları için, savaşmak için olsun. Ben bu mücadelenin içindeyim. Gençler en ilerici olanlar. Veya şu anda karşı meseleler dedi iklim felaketinde de bu dünyanın bu dünyanın mirası yanıyor olacak. Onun için bizler ayağa kalkıyoruz haklarımız için şimdi. Sanıyorum ki bu gençler olarak bizim için. Biz zorluk çünkü biz toplumun bütün kesimlerinden geliyoruz. Bizler gençler olarak şehir şehirdeki fakirleriz, LGBT'yiz, işçileriz, kadınız, olağan normal insanlarız. Ve bizim için birbirimizle kol kola girme gereği var. Çünkü bu aynı sistem hepimizi taciz ediyor. Ve Bizler savaşmalıyız bunu değiştirmeye. Bu sebepten şu anda gördüğümüz şeyleri daha iyiye doğru değiştirme görevimiz var bizim. Zamanımız bitiyor ama Brianna sen ne diyorsun? Tamamen hem fikrim genç insanlar olarak, genç insanlar hep ileriye bakıyorlar. De, e, yolculuğumuzda olduğumuz yerde biz e, şu anda bir iyimserlik, var. Dünyanın genç insanlara ihtiyacı var. Bu sebepten de genç insanlar ve genç örgütleyiciler bu dünyayı değiştiren hareketlerin ön saflarındalar. Çünkü bizim bu bizdeki bu tutku ve umut ve Rey'in söylediği gibi hayaller radikal ve gerçekten değiştirebilir dünyanın işleyişini. Teşekkürler Rihanna. Vanessa, sen ne diyorsun? Söyleyip başlayayım. Kendinizi yanan bir evde bulduğunuzda o evden kaçmak için her şeyi yaparsınız. Genç insanlar için böyle bir şey. Gezegen ısınıyor ve bütün liderler gün yaptığınız devam etti. Bu krizi beslemeye daha da kötüleştirmeye. Benim için bu kalbimi çok üzüyor bunları görmek. Evler evler e, suların altında kalıyor, hasatlar mahvoluyor, insanların temiz suya erişimleri yok, biyoçeşit yıkıma uğruyor hükümetler ve liderlik hareketlerinden ötürü. Ben kişisel olarak kaygılanıyorum şöyle bir gelecekten, bizim, bizim içine doğru girdiğimiz, gittiğimiz gelecekten. İnsanlar ne kadar savaşıyorsalar da gelecek için anlamaları lazım ki birçok insanın, şu anı da tehlike içerisinde, korkutucu ve felaketlerle dolu. Peki, ben bu kadar e, kötü bir zaman, bir kötü bir haldeyken ne beklersiniz benden gelecek için ne yapmamı beklersiniz? O yüzden gen, e, e, genç insanlar şu anda çok nahoş bir e, şimdi görüyorlar ve o yüzden de geleceğin daha iyi ol, o, olacağını e, görmüyorlar. Hiçbir şey yapılmazsa e, e, yıkım görüyorsak. Onu yapabileceğimiz her şeyi yapacağız daha iyi bir gelecek için, sürdürülebilir, sağlıklı ve eşit bir gelecek için, her birimiz için. <gülüyor> ve bunu... Güzel sözler, ee, bundan sonra e, hareket ve e, özür dilerim, duyamıyorum. <gülüyor> so, Now, bir daha deneyecek son soruyu duyamadık çünkü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Boş sözlerden baktığımız için <gülüyor> ve güzel örnekler göstermek istediğimiz için Şu, bizi <gülüyor> seyreden herkese lütfen <gülüyor> <gülüyor> Instagram storylerimizde bu paneli post edebilirsiniz no more empty promises boş sözlerden bıktık the climate fridays for future hashtaglerini kullanabilirsiniz <gülüyor> tweetleyebilirsiniz ve bizim e e e abone olabilirsiniz bizim yayınımız var e, newsletter şimdi bu eğer ilgileniyorsanız yapılabilecek şeyleri tartışmak ya bundan e, özür dilerim duyamıyorum Ekranınızın sol tarafında bir şey görüyorum. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyor. Great. Um, so I just want to say thank you um, everyone. And maybe I'll just repeat again, Nikki, some of what you may have just gotten missed. Um, so just again, on the ben eh, the screen, tekrar edeyim. Be some, Ekranınızın uh, alt tarafında e, sizi yapmanızı rica ettiğimiz değişik I have I have eylemler a, var. A, tweet yapabilirsiniz. Bir hashtag var. Actually, no more, no more empty I'm promises. Ve at, uh, at Fridays for Future, um, future taglayabilir, Um, so from e, spot, the kendi kıtanızdan olmayan be here, aktivite just takip, takip edebilirsiniz. Bunun için de justrecoverygathering.org.slashfollow ekleyebilirsiniz. Ve join Fridaysforfuture.org'a katılabilirsiniz. Gelecek için cumalar organizasyonuna. Bir şey daha var. Aha, ah, bir de lütfen bir kağıda, bir A4 kağıdına. <gülüyor> <gülüyor> Just recovery for all. Herkes için adi iyileşme cümlesinden bir harfi seçip lütfen bir e, kağıda bu harfi yazıp fotoğrafınızı çekip size gönderirseniz kocaman bir pankart yapacağız insanlardan oluşan bir pankart. Uh, tamam let's, let's so, um, şimdi, panelimiz a, a global burada. Um, and it's a little uh, bit in that global bir um, pankart uh, yaratmak istiyoruz. That, uh, older, we, uh, İnsanlar yaşlandıkça, Yaşlandıkça olanları kabul etmeye başlıyoruz. Statüko'yu kabul etmeye başlıyoruz ve alışıyoruz. Ama biz aktif bir direniş dayanışması olarak kim olduğumuzu göstermek için ve direnmeye, direnmeyi seçtiğimizi göstermek için böyle kocaman bir... Bankart yaratmak istiyoruz. Can you put that, there's another example this. Bir örnek daha. İklim suçlularını <gülüyor> fonlamayı bırakın, yazıyor <gülüyor> burada. Şimdi sizden herkesten, <gülüyor> sanatçı olmanız <gülüyor> gerekmiyor. <gülüyor> Ben bunu you, bir Anna. saniyede yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elimden gelenin en azını denedim. <gülüyor> Daha iyi bir kanatçı olabilirim aslında. <gülüyor> bir tarif <kart> seçmenizi <gülüyor> rica ediyoruz. Ve 350. org <gülüyor> so adres email, var. O e e-posta e-postayla. Like kendi uh, faturanızı göndermenizi istiyoruz bizle. <gülüyor> <gülüyor> Ana slacking on the job. Uh, but the S is in her heart. <gülüyor> so <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugün çok yorgun. Okay, um, so you have a lot of actions to do. You don't have an excuse. Ama mazeretiniz yok. Şu anda yapacak çok şey var. Sizlerden e, koltuk aktivistleri olmanızı istiyoruz. Çünkü sizin tüketiciler olmanızı istiyorlar. Biz sizin aktivist olmanızı istiyoruz. Televizyon seyrederken oturduğunuz koltuktan. Bundan sonraki 5 saatli şunu yapacağız. Diğer these atölyeler, diğer oturumlar, uh, insanlar bu şimdi uh, e, e, bu um, resimleri I'm, I'm sure toplayıp, we'll right toplayıp küçük bir şey, dev bir, pancart, bir hale pankart haline getirecekler. Uh, we'll just recovery just for all, recovery for for all cümlesindeki harflerden bir tanesini climate görevlerinde in ne kadar ilham, ilham aldığını söyledi gençlerde <gülüyor> So as well as like, Sizler ne yapabilirsiniz? Dayanışma, genç genç grevçilerle dayanışmak için. <gülüyor> yeah, e, like, siz your, uh, sizlerden uh, e, <gülüyor> boru hatlarına saldırmanızı beklemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> don't just don't do it. Um photos at 350.org adresine gidecek harfler lütfen. Küçük adımlar <gülüyor> değil bizim biz <bes> beklediğimiz <gülüyor> büyük altyapısal değişimler için. Büyük e kültürel e değişimi e neyi yarattığına e bakarsak, e biz kendi hikayemizi anlatmalıyız bu bu büyük gücü nasıl yarattığımızın hikayesini. E, nasıl kazanuğu hikayelerini anlatacağızlar. Bundan sonra gelde aktivler, İnsanların kendi güçlerini görmesine yardım etmek için e, yapısal bir değişmeye yol açmak için gücümüz olduğunu görmemiz gerekiyor. Küçük değişiklikler de tabii hissettiriyor ama şu anda ihtiyacımız olan e, sorunun büyüklüğü dolayısıyla. Şimdi e, atölyelere geçiyoruz. Daha önce yapmadıysanız Anna size anlatacak. Şimdi sol tarafınıza bakacaksınız. <gülüyor> Daniel benim asistan. Fashions. Daniel oturumlara asistan. hangi Daniel benim <gülüyor> Aynı anda Fashions. Daniel benim asistan. Fashions. Daniel benim asistan. Fashions. Ee, Aa, ee, nasıl ee, nasıl ee, görelim diye soruyorlar. E, paneller e, kaydediliyor. E, atölyeler e, e, çoğunlukla kaydediliyor. E, bütün satılımcılar rıza gösterdiğinde. <gülüyor> Uyumayı da unutmayın <gülüyor> daha sonra. <gülüyor> Şimdi açıyoruz oturumları. Teşekkürler hepinize, bütün bu panelist, bu panelistlere ve şimdiye kadarki bütün panelistlere çok teşekkürler. Bu, bu bilginizi, tutkunuzu, bilgeliğinizi dinlemek çok güzel. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu Panel de kaydedildi. Yakında sitemizde olacak. Çok later. teşekkürler. Ha, Hoşçakalın.